Evet arkadaşlar bir iddia videomuzla daha birlikteyiz. Bakın görüyorsunuz 12-12-2018 çarşamba yani bugün bu akşam oynanacak olan maçlarla ilgili bir formül yaptım arkadaşlar. Ee, bunu kısaca kısacası anlatacağım. Bu videoyu yalnız sonuna kadar izleyin. Aynı sistemi başka oranlarda da yapabilirsiniz. 3 tane maç seçtik bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve ilk yarı ikinci yarı seçtik. Az maç oynuyoruz. İlk yarı ikinci yarı oynuyoruz. Ve Ganyen yüksek bunların ilk kere ikinci yarıları. O yüzden de verdiğiniz paranın misli mislini alabilirsiniz. 424 3 ihtimal oynuyoruz. 430 3 ihtimal. 431 2 ihtimal. Şimdi bakın 424 dedik mesela. 424 birden bire. Birden bire 2 den 2'ye 0 den 0'a. Birden e, bire birden bire birden bire. 3 tane birden bire. 424 devam ediyoruz. 2'den 2 den 2'ye bakın. 3 tane 2'den 2 den 2'ye. 424 devam ediyoruz 0'dan 0'a 3 tane 0'dan 0'a bunlar yukarıdan aşağı ayrı ayrı hepsi birer kolon arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi ayrı ayrı birer iddia kuponu yani permütasyon kombinasyon işlemini kullanıyoruz şimdi birdenbire dedik 2'den 2'ye dedik 0'dan 0'a dedik şimdi 430'a geliyoruz bakın 430'a yine 3 ihtimal verdik birdenbire 2'den 2'ye 0'dan 0'a ayrı ayrı yazıyoruz 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 0'a. 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 0'a. Bunları yazdık arkadaşlar. Şimdi 3. yere geliyoruz arkadaşlar. 431. 1'den 1'e 2'den 2'ye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada 2 ihtimal oynadık. Çünkü bu 2 ihtimali bank olarak düşündük arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. 431. 3. maçımız o. 431. 1'den 1'e 1'den 1'e hepsine 1'den 1'e. İlk yarı ikinci yarı bakın ko koyduk arkadaşlar. Şimdi bu maçlar hangi maçlar onları söyleyeyim size. 424 Roma maçı arkadaşlar şu maç. 430 arkadaşlar Lyon maçı. 431 de Valencia maçı arkadaşlar. 12-12-2018 çarşama yani bu akşam oynanacak. Şimdi burada görüyorsunuz. Diyelim ki bunu 3 müste oynuyoruz. Diyelim ki 9 kolon var. 1-2-3-4-5-6-7-8. 9 tane kupon ayrı ayrı. 27 lira arkadaşlar. Fakat bu tutarsa aşağı yukarı 5 3 tane 5'in çarpımı 125, 3 misli yaklaşık 350-400 lira. Verdiğiniz para 27 lira. Şimdi burada ben bu ilk yarı ikinci yarıları kullandım. Aynı formülü siz başka sonuçlar için kullanabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz bakın. Şimdi yine aynı sistem bakın. Aynı maçlar yine. Yine aynı şeyleri yazdık. Biraz önce 431'e banko birdenbire vermiştik. Burada 2'den 2'ye verdik bakın arkadaşlar. Yine aynı şekilde 424 3 tane 1'den 1'e, 424 3 tane 2'den 2'ye, 424 3 tane 0'dan 0'a, altına 430 altına bakın yine 3 ihtimal 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 0'a, 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 0'a, 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 0'a arkadaşlar. Son olarak 431'e biraz önce 1'den 1'e vermiştik komple. Buraya da komple hepsinin altına Yazıyoruz 2'den 2'ye. Yine yine buna da 3 misli dediğimiz zaman arkadaşlar 9 tane ayrı ayrı kupon 27 lira yapıyor arkadaşlar bu da. Şimdi devam ediyoruz yine. Şimdi bunların içinde küçük değişiklikler yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın 431 birdenbire 2'den 2'ye 0'dan 0'a. Biraz önce ne demiştik 431'e bakın 431'e birdenbire 2'den 2'ye oynamıştık. Şimdi 3 ihtimalle oynadık. 424'e arkadaşlar değiştirmedik. 430'ı biraz önce 2 ihtimal oynamıştık. Bakın 1'den 1'e 2'den 2'ye görüyorsunuz. 431 1'den 1'e 2'den 2'ye. Şimdi 430'ı 1'den 1'e 2'den 2'ye oynadık. Burada 431'i oynamıştık. Yani küçük değişiklikler yapacaksınız arkadaşlar. Kendi yaptığınız kolonlarda da kuponlarda da bu şekilde küçük değişiklikler yaparak şansınızı artırıyorsunuz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bakın 431'e 3 ihtimal verdik ya 3 tane 431. 1'den 1'e, 1'den 1'e, e. 3 tane 431. 2'den 2'ye, 2 denkli 2'ye, 2'den 2'ye. 4 3 tane yine 431. 0'dan 0'a, 0'dan 0'a. 0'dan 0'a arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen ikinci de 424 dedik. Bakın. 1'den 1'e, 2'den 2'ye, 0'dan 0'a. 3 1'den 1'e, 2'den 2'ye, 0'dan 0'a. 1'den 1'e, 2'den 2'ye, 0'dan 0'a. 1'den 1'e, 2'den 2'ye, 0'dan 0'a. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 3.'ünde de 430. Birdenbire 2'den 2'ye dedik ya. Bunu da komple bir diyoruz arkadaşlar bakın. 9 tane kuponun altına bir diyoruz. Hepsini yazdık gördüğünüz gibi. 9 tane kupon. Bunun hepsini ayrı ayrı yine 3 misli deseniz 27 lira arkadaşlar bu da. Komple böyle yazdık. Dediğim gibi bu seçenekleri değiştirebilirsiniz. Fakat sistem bu. Bunun aynısını da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi biraz önce 1'den 1'e vermiştik ki arkadaşlar 430'u komple. Burada da 2'den 2'ye verdik bakın. Üster yine aynı. 431 1'den 1'e, 1'den 1'e, 1'den 1'e, 431 2'den 2'ye, 2'den 2'ye, 2'den 2'ye. 431 2'den 1'den eee 431 Bunu yanlış yazmışız arkadaşlar. 431 0'dan 0 olacak bunların hepsi. 0'dan 0'a. Bu da 0'dan 0'a ve 0'dan 0'a arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 3 tane de sıfırdan sıfıra yani şu 3 ihtimali 9 kupon'a böldük arkadaşlar. 424 birden biri, iki e, den iki sıfırdan sıfıra birer tane yazıyoruz bakın. Birden biri, iki e, den iki sıfırdan sıfıra buraya da öyle yazdık. Üçüncüsünde 431 biraz önce birden biri e banka koymuştuk şimdi 2'den den iki koyuyoruz arkadaşlar bakın. 9 kupon'a birden yazdık. Şimdi bunu da 3 misiri diyelim ki oynadığınızı düşünelim. 27 lira arkadaşlar. Şimdi biz burada ne yaptık? 4 tane 27 lira oynadık arkadaşlar. 4 tane 27 lira çarpı 108 lira yapar. Ama bu, bunun bir tanesini tuttuğu zaman 350-400 liraya yakın para almanız mümkün. Buraya başka bir banko ekleyebilirsiniz bu formüle. Sistem 3-4 yapabilirsiniz. Şablonun ana şekli bu arkadaşlar. Oranları farklı şeyler de yapabilirsiniz. Ben size kendi düşündüğüm şeylerle yaptım bunu. Birbirine yakın olan, ortada olan maçlar bunlar. Zaten incelerseniz, bakarsınız. Biraz önce maçların hangilerinin olduğunu size söyledim. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Çarşamba için hazırladım bunu. 12-12-2018 Çarşamba. Bu akşam için. Eğer bunlar tutarsa bir dahaki videomuzda da tuttuğunu size göstereceğim arkadaşlar. Sağ alt köşeden, bakın orada yazıyor. Kutucuğu tıklarsanız bütün iddia formüllerine Oradan ee, erişebilirsiniz. Bu şekilde devam edeceğiz. Gıygıy TV'ye abone olursanız arkadaşlar ben videoyu ekledikçe bu formülleri göreceksiniz. Teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam ediniz arkadaşlar.